Seva. Hak. Yat! Web teknolojik hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere PUBG'nin 18.2 ile birlikte Deston haritası eklendi ve birçok yeniliği içerisinde barındırıyor. Bu haritada aslında geçmişte olmayan birçok yenilik var. Yükselticilerimiz var, baz istasyonlarımız, benzin istasyonlarımız, yardımcı paraşütlerimiz, işte drone'lar, güvenlik kapıları, güvenlik anahtarları birçok yenilik var. Şimdi bugün bunların hepsini bu video da birlikte deneyeceğiz. Hazır ver kardeşim, hazır ver. Ver dedi. Bataklıkta doğduk arkadaşlar, Sıvam en üst kısmındayız. Buradayız ve bu arada oyunda... Bataklık teknesi var arkadaşlar. Burada gördüğünüz sığ, hani biraz yolculuk etmesi zor olan bölgelerde bataklık teknesiyle hem gidebiliyorsunuz, hem derin suda gidebiliyorsunuz. <gülüyor> İlginç olan şu ki, karada da gidebiliyorsunuz. Hatta böyle 120 kilometrenin falan üstüne çıkıyor suda. Karada 76 kilometreye kadar çıktığını söylüyorlar. Ben şimdi bir tane bulacağım bu ondan deneyeceğiz. O zaman bataklı atlıyoruz. Ee, bu arada oyunu size bir an önce sunabilmek için Test Server'unda oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden 4'lü girdik ve yanımızda iki tane tanımadığımız arkadaş var. Hey guys! Ben atladım yanlışlıkla. At, sen mi atladın? Ben atladım. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nereye atlıyoruz? Aynen tam olarak Swamp'e. yalnız gibiyiz. S sen ben seni takip ediyorum kanka. İndir beni indir <gülüyor> beni indir, beni, indir <gülüyor> beni. Benim bu arada en merak ettiğim şey O12. Oyunda yeni çıkan pompalı tüfeği çok merak ediyorum. Gerçekleri bulunan bir silah tabii ki diğerleri gibi ve dünyanın en hızlı pompalı tüfeği olarak geçiyor ve orta menzile kadar normal bir tüfeği bildiğin gibi yakından aslında etkili olur. Burada hakem var bu arada istersen silah bulamadıysan. Biraz sıkarım var. Onu sıkabilecek misin? <gülüyor> i̇nce yapıyorum incare. Ya Aa o 12'yi buldum ben. Nerede? Nerede? Nerede? Ha elimde ağlam. Ya bana. İnce yapacağım şimdi. Geç karşıma. Çok... Oo, bir şey can Free var. Vurma Güzel görünüyor var. Dur Oo. be. Oo. 30 mermi alıyor elinde. Sıksana be. Çoklu ve otomatik sıkabiliyor. Aa özür. Bakalım bir çocuk ya. <gülüyor> ve bir O12 de ben buldum. Hemen hemen hemen deneyelim. Hemen deneyelim. Bu güzel görünüyor ya. Normalde pompalılar pompalı biraz ağır görünür ya. Bak. Evet harika gibi görünüyor. Ben bu arada şeyi sevdim ya. Bak. Bak bak bak bak. Şunun güzelliğine bak. <gülüyor> Şöyle bir açayım hemen. Oo. Kanka sağlam sekiyor. Sağlam sekiyor bu arada ama. Bayağı sekiyor. Eğer yani spray'i doğru atabilirsen bu kadar loot bana yetti kardeşim. Ufaktan bir keşfe çıkıyorum. Şu mapin yeniliklerini, güzelliklerini bir görelim. İki tane var. Aa tamam tamam abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Koray sen bizi kurtardın. Çocuklar geliyor kanka bak geliyor. Yaptın, yaptın sen. Vallahi ikisi birden geliyor. Olsun, ben olsun. <gülüyor> naklen şu an gösteriyorum arkadaşlar. Sana seni yaktılar hocam. Gel gel, de bir daha. <gülüyor> evet, ufaktan bir vurdular arkadaşlar bizi. Zaten daha elimiz ısınmamıştı, o yüzden yere düşündük. İlk elin günü olmaz abi. Aynen. Beste kaybeden adam Ne oturuş. Oyuncu oturuşuna mı geçtik? Dur, ben de gerçek <gülüyor> oturuşuna geçeceğim. Tamam, ben zaten gerçek oturumdayım <gülüyor> Benim için problem koltukta değilmiş arkadaşlar, ben bunu yerine anladım. Koray, top var burada. Aga nasıl vuruyor bu? Koray, Koray! Topa nasıl vuruyorlar? Dümdüz koşuyor tekme atıyor bu kadar ya bıraksana çocuk şuna bak messi gibi oğlum. bırakmadı ya çekil be ben de oha oğlum bu çocuk bayağı biliyor tekniklerini falan hocam teknikleri bir düz koşuyor <gülüyor> hayır topu kaldırdı zıplattı bir şey yaptı kanka 3 kişi oyuna tekrar başladık koray ben yine seni takip ediyorum ediyor ne mu nereye atmamız baz istasyonlarına bak görüyorsun bu arada mapte çok net bir şekilde görünüyorlar zaten ay bayağı büyük olanana birini yakınına atlaman istiyorum bak burada rüzgar gülleri var İzmir dağlarında olduğu gibi ama baz istasyonunda loot bulabileceğimizi sanmıyorum lan baz istasyonda yok ben baz istasyonunda güzel bir şey göstereceğim benim düşündüğümden çok çok hızlı yolculuk yapabiliyorsun baz istasyonunda. Yükselticilerden bahsetmiştik arkadaşlar. Yükselticilerin olayı şu, Moep'teki birçok yüksek yapının içinde var zaten. Hem içinde daha doğrusu hem de dışında. Bu sayede hani böyle merdivenler kullanarak ta en üst kata gitmek yerine tek seferde yükselticileri kullanıyorsunuz ve yukarı kadar hızlı bir yolculuk yapıyorsunuz. Şimdi Kore'yi izle, beni beklenin önce. Yükselticiyi kullan sen bir. Kullanıyorum. Bu arada normal çıktıktan sonra şipte çok daha hızlı gidebiliyorsun. Görüyor musun? Git şimdi yukarı kadar. Bu arada yükselticide birisi kullanıyorsa yükselticiyi, siz kullanamıyorsunuz, beklemek zorundasınız. E ne yapıyoruz, böyle çıkar atlayamıyor Çıkar şimdi, muyum? çıkar anlayacaksın olduğunu. Oğlum Ve tekrar şimdi mi söylenir? <gülüyor> tekrar, <gülüyor> tekrar paraşütle bir yolculuğa çıkıyorsun. Bu seni belli bir mesafe kadar götürüyor. Aslında çok mantık böyle. Bence de bu arada güzel. Mavi alan gelene kadar böyle bekleyip ondan sonra atlamak vesaire... ...daha fazla loot için zaman tanıyacak bir şey. Ee, Koray, silah buldun mu? Evet, M4 buldum ağabey. Tamam. Arkadaşlar biz biraz loot yapalım. Birkaç bir şey bulalım. Çocuk poros bulmuş, bize bunu söylüyor. Sağ ol kardeşim, kullanmıyorum. Ben roof'ta göremiyorum adamı. tak aşağı! Yalandan vurdum arkadaşlar. Hayır, roof'ta gördüm dedi de ben görmedim. Bu arada kanka bir bina etrafında yüksek... Şey... Yattım, yattım, yattım, yattım. Adam 210'daydı ya, 210'da, 210'da. Aynen, onun üstünde. Sağ köşesinde bir yerde. Aynen orada, gördün bak. Abi, niye yanıma arabayla geliyorsun gözünü sevdiğim? 220'de aşağıda, binanın altında. Böyle ellerimi yani... açtım ve evet, bekledim <gülüyor> abi. Vurdu. Abi, şunu çok merak ediyorum. Eğer ben uçarken burada rüzgar gününe çarparsam ne olur? Çarpsana. Ben de çarparım. Nasıl? Semihişen. Bence çarparım. Ben de çarparım. Hadi. çarparım. Tak! Aa! Aa! Ha ulan. <gülüyor> <gülüyor> Ama kafaya bir yedim böyle. Evet, Çap bizi normal mu? zemin <gülüyor> diye bıraktı sandım. <gülüyor> çok korktum. Hiçbir şey olmayan bir yeri bizi indirmeyi başardığın için de burada teşekkür ederim. Hiçbir şey yok yerde ya. Oğlum, i̇ki dakika önce kafa attım şeye. <gülüyor> yani, ne bekliyorsun? Doğru senden. <gülüyor> hani, nasıl bir mantık? Ah bak bak bak gel. Ben, gel binaya çıkan yükselticileri buldum. Tak. Ah havada tutulmuyormuş. Şöyle seriden bir hızlıca. Yani yükselticiler aslında oyunun normal genel e, akışına göre çok hızlı olmuşlar. Benim hoşuma gitti bu arada. Farklı bir bakış. atmış. Bayağı bakarsmış. keyifli böyle. Tat diye gidiyorsun, neredeyse anlamıyorsun böyle. Peki Tek buradan inerken yardımcı paraşütü kullanabiliyor muyuz? Ben bunu deneyimlemek istemiyorum bu arada. <gülüyor> bu itibariyle almayacağım. Şu manzaraya bak be. Şehirlere bombalar... Abi az önce... Aha motorumuz var, gel. Yardım her gel, gel. gece... Aha, drone buldum. Nasıl kullanacağım şimdi bunu? Hadi kullanalım Silahı bunu. Silah yerine koyacaksın drone'u. Koydum. Şöyle yukarı doğru çıkayım mı? Çatıya çıkalım, evet. gel. Şöyle bir çatıya doğru çıktım. Drone'da kullanmak istiyorum. Oo. Baksana Koray. Bir şey doğru. söyleyeyim mi? Bu, Bu mükemmel bir şey ha. Belli bir şey var burada, sınırı var burada, 300 metre mesafesi var. Ama oyun içi mesafe olarak aslında bayağı iyi. Şu an bir alt sokağa bakıyorum. Bak, drone maksimum uzaklığa yaklaştı şu an. Baksana bir. <gülüyor> Artık görüntü gitmeye başladı. Ve tekrar yaklaşmamız gerekiyor. Aşağı Kore 200 metre falan uzaklaşabiliyoruz. Ben bir adam bulmaya çalışıyorum Koray ama... Kanka, şu işaret ettiğim yer... Bak, şurada koşuyorlar kanka. Aynen. Tam N'edeler. Sağa doğru koşuyor, 15'e doğru gidiyorlar. Bak burada, burada! Çocuğun ağzına doğru giriyorum bak. Beni görmüyor bu. Sağ. <gülüyor> <gülüyor> Sağ. Aa, özür dilerim! <gülüyor> Tam şurada. Aklıcığım. Tam şu ağacın orada. Bu da güzel görüntüydü kanka, bence aynen, ne diyorsun? Aynen, aynen. Neyse, adamın yerinde gayet iyi anlamış olduk ama artık dronumuz yok. Drone'u gidip geri alabiliyoruz bu arada. Geri alırsak tekrar kullanmaya devam edebiliriz. Benim gidip o dronumu almam lazım. Bak, bu arada map'te drone işaretli. Nerede olduğunu biliyorum drone'u. Ee, Bana gelsene, şu binanın üstüne çıkalım. Direkt Aha. hepsini görme şansımız olacak. Yanıma gelebilsen süper olur bu arada. Geldim, geldim, geldim. Allah! Aaa! Aa! Nerede, nerede, nerede? Nerede? Ben çıkarken düştüm. Bana bu arada biri sıktı kanka, çok sağlam sıktı ama. Öyle bir... Sonra da yaptığım kere, görmen lazım. Muhtemelen şu taraftan. Oy, HS'yi yedim. Nereden ya? Çıktı, Ay, çıktı atladı. çıktı. Aa evet, tamam. Zıplayı F'ye basınca para açılıyor. Bu arada binadan inmek için ya ister yükseltici kullanabiliyorsunuz, isterseniz de direkt yardımcı para sayesinde. Tekrar yere inebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ve alan daralmaya başladı be inereyim Mükemmel, Mühendis bunu süresine bakmamıştım çünkü. Bütün hayalim drone'umu almakta, drone'u da almadım. Çok iyi. Burada burada burada. Bayağı vurdum ama bu da bana vurdu. Bir security card arıyorum. Nerededir bu? Koray nerede bu? A bulamıyoruz. Atta bu arada çocuk hayallerimi yaşıyor ya. Ne istediysem çocuk buldu ya. Ben burada benzin istasyonu buldum. Hemen onu göstermek istiyorum. Şöyle motorumuza binerim. Ve gördüğünüz üzere, bu arada bildiğiniz gibi arkadaşlar MAP'te benzin e, bidonları oluyor. Bunları lootlayabiliyorsunuz ve bir biterse bunları kullanabiliyorsunuz. Ama artık yeni bir şey var. Burada böyle durduğunuzda, şu şekilde efe basılı tuttuğunuzda 10 saniye içinde benzin dolduruyor. Aha, çok güzel olmuş bu sistem ya. Ama tabii ki beklerken biri sizi vurabilir. Bu durum devam ediyor bu tehlike. Aldık ya, evet. yakıt tankımız dolu. Ben şimdi kenara çekeyim şu motoru. Motorumuzun başına bir şey gelmesin. Diyelim ki birisi alıyor. Birisi alım halinde. Yapacağınız şey şu... Ve... Patlıyor. patlıyor. Bu yüzden isterseniz benzin istasyonlarını hem benzin doldurmak için, yani yakıt ikmali için... Ya da rakipler eğer buraya gelirse onları pusuya düşürmek için kullanabiliyorsunuz. Baya güzel serin bu arada. Benim hoşuma gitti bayağı bu arada ama... Bu arada bayağı var. Bak, hemen karşıda bir tane daha görünüyor. Ve başımız döndü bir tık. Ama kötü tarafı da şu, yani biraz uzun sürüyor alması. Evet, kral geliyor. Aman, aman, aman! Kim geliyor? <gülüyor> Koray, biraz sola mı gitsek? Yola, yola çıkıyor, çıkıyor, krala bak! Basacaksın, dağdan tepeden gideceksin. Yok abi, risk. Uğraşamam onunla bak. Bak arada, güzel bölge. Araba takla atmış lan. Çok güzel yapmışlar lan, şunları bak. Şu yarıda kalmış adam bak. Airbot bulduk, Airbot bulduk, Airbot bulduk. Go go go. Bir de hemen bunu deneyelim. Evet, bu bataklık teknesi 5 kişilik bir araç arkadaşlar. Yaklaşık 150 km hıza kadar çıkabiliyor. Ve karada da gidebiliyor. Karada da yaklaşık 76 kilometreye kadar gördüğü söyleniyor. Denelim. Şimdi deneriz. Hemen tak diye bir anda karaya... Çok kötü bir ademe girdik. Yapma. Allah. Nice! Aa güzel. Güzel. Hoşuma gitti. Eğlendim. Karaya çıkalım mı biraz da. Yani şöyle karada da devam ediyoruz. Diğer tabii ki denizde olduğu gibi çok çok hızlı gitmiyor ama... Karada da bu şekilde gidebiliyoruz. Sürekli Sen şu edin. an etrafı sağ sağa görebiliyorsun değil mi? Hafif bu arada hani %100 yön veremiyorsunuz. abi sık Koray biri sıktı. Benim elim kolum bomboş ya, ben oyunu anlatacağım diye. Ben de var bir tanemde. Tekst bulursam yerim onu. E, ben de bulursam ve eğer AFK ise çok rahat vurabilirim. Bu <gülüyor> arada arkamızda çocuklar var. %100. Abi komo yapma. Ben şur adam var, adam var. Nerede? Gerçekten mi? Üstümüzde ciddi. Dönden sola dön. Sola dön. Sola dön. Sola Hocam dur. Şu... ölürsem Tamam tamam, şu var. mavi şeye gidiyorum. 285'e doğru gidiyorum. Burada adam... Ya kardeş 360 mı görüyorsun beni? Her yerden sıktı be! Kolay nefessiz kaldı Koray, be. <gülüyor> Bayağı nefes verdin kanka, derin nefes. <gülüyor> Yok mu bu evde 2 saat yatmamız kanka? PUBG'nin şanındandır bak. Yattı mı kalkmayacaksın hocam. Olmak. Aa, drone da var. Gerçekten drone kullanırsınız. Bulun mu? Aa, gel gel gel! Bana ver, bana ver, bana ver! bana ver. Drone tablete. Neredeyiz? Dur, izle. i̇zle Gösterme Koray. kendini onu göre. Bak bak, yattım buraya kanka. Yatış, çıkış! Evet, şimdi bir adam ovuna başlayalım. E, Drone'la, mesela bu itemi benim almam gerekiyor. Bu şekilde geldim, efe bastım ve aldım. Ama tek ürün. Alıp tekrar kendime götürebiliyorum. Alkaç yani, çok güzel bir şey. Söyle bu çok arada. Çok fena geldi. Sık, sık kanka, sık. gösterme ne olacak? Hak... Ya. YAT! Oy. Ne yapıyorsun? Nerede? adam Adamı bulmam lazım, adamı göstermem lazım sana. Bir 7 Nerede oğlum bu adam? Sen oradan bakıyorsun, buraya. Adam burada bir yerde olması lazım ya? Aha, gördüm. Kayada ay. arkası... Ay kanka arkasında adam var, bir tane adam var kayada. Ona da vuruyorlar şu an, eğer sen vurmuyorsan. Ben Bak, vuruyorum. naklen ve sadece Merdan farkıyla kanka şu an görüyorsun. Bak adamların naklen gösteriyorum sana. Ben çıkıyorum bu arada. Evet, kanka... Arabamız nerede bizim? Motorumuz nerede? Sıkıyorlar, güzel. Bana bir de... Oo ben yedim kanka. Yedin, yedin. Ben şöyle bir... tam bir, bir, bir ayak oyunları... Ay Çok tatlı Düştürün olurdu mi? be! Helal olsun. Ben delikanlı gibi burada yatıp ölümü beklerim. Adamlara kendimi öldürtmem, seni de kaldıramayacağım kardeşim. Bak yakacağım tek şey bu benim. <gülüyor> evet, bekliyoruz şu an. Olsun, Denelik. Çalınıza sağlık bize. ya. Çok evet. tatlı enseyiymişti ama... Bu arada security kart ve security'umu size göstermek çok istiyoruz arkadaşlar çünkü... İçinde daha yüksek seviyede itemler bulunuyor. Ve bunun bir riski olduğu söyleniyor. Bunu görmeyi ve göstermeyi çok istiyoruz ama... Aslında drop gibi bir şey görmeye evet. geliyor benim ya. Mantıken. Ama yine de, yine de gelse bile... Yani onu bulsak bile kart bulamadığımız sürece odayı bulmanın bir anlamı yok. Ah! Security Chrome buldum lan! <gülüyor> Vurdum! Kitle! Kitle hocam, kart! Hemen kart! Hemen kart! Şifre gir. Bak, başka yöne bakıyorum. Şifre gir. <gülüyor> Pala buldum. Gelin lan buraya kapısında beklerim gerekirse giren biri çıkanınız olursa tanadık şimdi. O kadar şey oldu değil mi? hayat mesele. Evet abi, ben bu odanın önünde beklerim. A few moments later. Adam var. Kanka, buradayı bulmuştum. Nerede? Bura nere? Bura nere? Bura neresi? Tamam, Skar'dan oraya atlıyoruz kanka. Çık hemen, devam devam devam. Hemen maçı takip hemen maçı takip et. Bu bulursan da oradan karıştı devam ederiz. Aynen. yol takip etme onun dağanı. Bak atladılar. Bak tak öldü. Ben arkada oturacağım ya, ben seni sürüşte güvenliyorum. Tamam arkada otur da bir baksana. Sağda solda adam varsa eziyeyim. Güvenliği öğretme, bana güvenlik kartı ver kanka. Ses var. Bu kez araba gibi bir şeyle... Aa kalabalıklar. Çok korkuyorum lan, nereden? Merdan çok kalabalık, ben seni satsam. Gördüm. Merdan kanka, sıkmak benim istemiyorum, imkansız. Merdan. Ya yerimden sıçadım aklım çıktı ya. Merdan. Seni şimdi alayım mı? Benim başımda da adamlar. Oğlum bu ne? Nasıl dondu? Kötü oyuncu. Abi adam Zayıf burada, oyuncu. Mouse çekiyorum tamam mı? Sabitlendi. Aynen. Ve Can'a bak. Sayıf oyuncu. Can şuradan döndü. Aynen. Oyundan çıkıyor mu abi? <gülüyor> i̇şte PUBG böyle zamanlara kadar oynanıyor. Bir anda bir, bir Rage Squid'le oyunundan çıkıyorsunuz, <gülüyor> yoksa oynama devam etmek istiyor insan yani. Bu videomuzda arkadaşlar security kart aradık, PUBG'nin yeni haritasını incelik ve ne yazık ki bulamadık. Hemen <gülüyor> ya final yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani denedik bu arada. Gerçekten denedik, denedik. denedik arkadaşlar gördünüz. Bu arada Koray çıktı oyundan gerçekten ama diğer konularda da gayet güzel bir map olmuş. Bayağı geniş bir map. Ben beğendim hatta biraz elim soğumuş. Yeni haritayı ben beğendim bu arada oynarım. Haritayı nasıl buldunuz arkadaşlar? Yeni araçlar, yeni silahlar, pompalı bu arada müthiş. Security card dışında en azından kendimiz dünya gözüyle görememiş olsak da zaten oynamaya devam ediyor olacağız, belki oyunda karşılaşırız. Onun dışında ya ben de Mepi dediğim gibi beğendim çünkü bir tarafta bataklık var, bir tarafta büyük bir şehir var. Evet. Hani bu ayrımlar ve genişlik çok güzel olmuş. Tabii ki alan daralırken daha fazla yerden geçeceksiniz, daha fazla adama karşılaşma şansınız var. Bu arada harita gerçekten çok büyük. Hani çok fazla keşfedilecek yer var arkadaşlar. Biz bunu sadece birazını yapabildik sizin Aynen. için. Tabii ki hep beraber oyunu oynamaya devam ederiz zamanla. O zaman başka bir Web Tekno videosunda görüşene dek, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.